Teknoloji Okudan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle iPhone 15 için ortaya çıkan ilk söylentileri konuşacağız. Apple yeni nesil iPhone modellerini önümüzdeki Eylül ayında tanıtacak. Muhtemelen de Ekim'de bu modeller satışa sunulmuş olacak arkadaşlar. halihazırda hazırda bildiğiniz üzere iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve Pro Max ülkemizde de satışta tabii fiyatları biliyorsunuz biraz absürt seviyelerde yani yeni nesil bir iPhone alabilmek için 30.000 Türk lirasını direkt olarak gözden çıkarmanız gerekiyor ki burada 30.000'in bir de süratı var. Yani 33-34.000 lira gibi bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor. Fakat ilginç bir istatistiğe yer vermek istiyorum. Özellikle son dönemde en çok satan iPhone modelinin Türkiye'de iPhone 11 olduğu ortaya çıktı arkadaşlar. Neden? Çünkü fiyatı Diğer iPhone'lara göre çok daha uygun biliyorsunuz Face ID özelliği ile vesaire geliyor. Özellikleri kurtarır derecede olduğu için bu iPhone modeli şu anda ülkemizde en çok satan cihazlar arasında yer alıyor. Şimdi gelelim arkadaşlar iPhone 15 ile ilgili söylentileri. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl satışa sunulan iPhone 14 serisinde bir ilke tanıklık etmiştik. Düz modellerle Pro modeller ciddi ciddi birbirinden ayrıştı. Normal şartlarda biliyorsunuz arkadaşlar iPhone 12'de olsun, 13'de olsun bütün cihazlarda, bütün serilerdeki cihazlarda hep aynı Yonga seti kullanılıyordu. Dolayısıyla arada güç tarafında bir farklılık olmuyordu. Tamam ekrandır, kameradır bunlar tabii ki fark yaratıyordu ama normale baktığımızda Yonga seti hiçbir fark yaratmıyordu. Hatta hatırlayacağınız üzere iPhone XR diye bir model çıkartmıştı. Daha uygun fiyatlı bir yeni nesil iPhone'du daha doğrusu Face ID özelliği bulunan daha uygun fiyata sahip nesil bir iPhone'du. Bu cihazda OLED yerine bir IPS LCD panel kullanılmıştı. Lakin yine de Yonga seti tarafında bir değişiklik karşımıza çıkmamıştı. iPhone 14 serisinde ise düz modellerde iPhone 13 cihazlarında kullanılan Yonga setinin biraz daha böyle overclocklanmış hali karşımıza çıktı. iPhone 13 14 Pro modellerinde ise Pro ve Pro Max ise yeni nesil bir Apple yongasıyla karşılaştık. Peki bu durum iPhone 15 cihazlarında da devam edecek mi? Biliyorsunuz iPhone 14 serisindeki bu durum özellikle düz modellerdeki satışların aşırı derecede düşmesine zemin hazırlamıştı. Fakat şöyle bir durumda söz konusu iPhone 14 modellerindeki bu düşüş Pro varyanttaki cihazların satışını arttırmıştı. Karşımıza çıkan bir diğer yenilik ise, iPhone 14 Pro modellerinde dinamik ada tasarımına yer verilmesi, iPhone 14 ve 14 Plus modelinde ise çentikli tasarımın devam etmesiydi. İşte arkadaşlar, Apple bu hatasından iPhone 15 serisinde geri dönecekmiş gibi görünüyor. En azından tasarım tarafında hem iPhone 15 modellerinde, hem de iPhone 15 Pro modellerinde dinamik ada tasarımının geleceğine artık kesin gözüyle bakılıyor. Yani ön taraftan baktığınızda Max'i Pro Max'i birbirinden ayırt etmek çok da mümkün olmayacak bu açıdan. Peki Yonga Seti tarafında bir değişiklik olacak mı? Hayır arkadaşlar. iPhone 14 serisindeki strateji iPhone 15 serisinde de devam edecek. Dolayısıyla iPhone 14 Pro'da kullanılan Apple'ın hala... Çok güçlü olan Yonga'sı düz modellerde kullanılırken Pro variant'ta ise tamamen yeni nesil bir Apple Yonga'sı ile karşılaşacağız. Elbette burada kafanıza şu soru takılabilir. Ya bu Yonga setleri arasında çok büyük farklar var mı? Bunu şimdilik bilmiyoruz ama genele baktığımız zaman zaten iPhone 14 Pro ve Pro Max'te kullanılan Yonga seti çok güçlüydü. Hatta düz modellerde kullanılan Yonga seti bile çok güçlü. Dolayısıyla bu iki cihaz arasında güç açısından aman aman bir fark karşımıza çıkmayacaktır. Zaten düz modellerle Pro modeller arasındaki genel farkın kamera tarafında karşımıza çıktığını da söyleyebiliriz. Biliyorsunuz Pro modeller ciddi anlamda video tarafında rakiplerine fark atan modeller. Fakat düz modellerde tabii ki kamera bu kadar başarılı değil. Bir de şu söylenti mevcut arkadaşlar. iPhone 15 Ultra modeli. Biliyorsunuz son dönemde Apple'ın 5 farklı cihaz zıltacı ve bu cihazlardan birinin de iPhone 15 Ultra olacağı konuşuluyor. Ultra da klasik olarak üçlü kamera tasarım yerine dörtlü kamera tasarımına yer verileceği iddia edilmekte. Lakin bu konuda henüz çok fazla bir detay bilgi söz konusu değil. Açıkçası benim şahsi görüşüm ben Apple'ın bir Ultra varyantını tanıtacağını da düşünmüyorum arkadaşlar. Bununla birlikte Apple'ın katlanabilir bir iPhone tanıtacağına dair iddialar da mevcut. Fakat bu iddialar biliyorsunuz yaklaşık olarak 2-3 senedir zaten ortaya atılıyor. Dolayısıyla burada Apple'ın yeni nesil katlanabilir bir iPhone tanıtması da hayli zayıf bir ihtimal gibi görünüyor. Bunu da sizlerle paylaşmak isteriz. Sonuç olarak özetleyecek olursak arkadaşlar, bu yılın son çeyreğinde iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve 15 Pro Max modelleriyle karşı karşıya kalacağız. Bu modeller bizlere neler sunuyor? Ne gibi özelliklerle gelecek? Önümüzdeki dönemde çok daha netleşecektir. Şu anda Yonga setlerinin farklı olacağını biliyoruz. Sızdırılan CID görsellerinden hem düz hem de Pro varyantlarda dinamik ada tasarımının geleceğini biliyoruz. Dolayısıyla Tasarım açısından iki iPhone arasında fark olmadığı için ve düz modellerde ilk defa dinamik adı tasarımı kullanılacağı için iPhone 15 ve 15 Plus'ın da seleflerine göre çok daha başarılı bir satış çizgisine ulaşacağını söyleyebiliriz. Tabii ki bir de mevcut sektördeki çip sıkıntısı var arkadaşlar. Şu anda Apple bu çip sıkıntısından çok fazla etkilenmedi. Bunu söyleyebiliriz ama iPhone 15 serisiyle bazı şeyler değişir mi değişmez mi? Bunlar da bize zaman gösterecek. Dipnot olarak şunu da belirtelim. Bazı mecralarda yeni SE modelinin çıkacağına dair iddialar da var. Lakin Apple SE modellerini 2 yılda bir çıkartıyor arkadaşlar. Dolayısıyla geçen yıl bir SE modeli çıktığı için bu yıl yeni bir SE modelinin çıkması çok da olası değil. Muhtemelen 2024'ün Mart ile Mayıs ayları arasında yeni SE modelini görebiliriz. Eğer bu konuda kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.